Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber derin dondurucuda domatesler nasıl konur nasıl saklanır bununla ilgili bir video paylaştım. Öncelikli olarak kabuklarını soyuyoruz domateslerimizin. Ee, kabuklarını soymadan önce bir yıkama işlemi yaptım. Yıkama işleminde bir miktar suyun içerisine beyaz sirkeden ekliyorum ve yarım saat boyunca bu sirkeye suyun içerisinde domateslerimi beklettim. Bu e, daha öncesinde olan üzerinde kalmış birikmiş olan kimyasalların hepsinin e, sirkede çözülmesini ve o şekilde yıkan, daha iyi yıkanmasını ve arınmasını sağlıyor. Daha sonrasında duruluyorum. Ondan sonrasında da kabuklarını soyup bu şekilde küp küp yemeklik halinde doğradım. Çok güzel oluyor. Yani Bu şekilde doğrudan alıp çıkarıp e, kullanmak gerçekten hem pratik oluyor hem de e, kışın. Olan domateslerin tadı siz de biliyorsunuz çok fazla yok. Yazın olan domatesler gibi hiçbiri olmuyor. Bu şekilde ben de yaz domateslerini değerlendirmiş oluyorum. Derin dondurucuya ben domateslerimizi iki şekilde atıyorum. Biri yemeklik olarak hazırladığım domateslerin bu şekilde küp küp yapıyorum. Diğerini de yuvarlak halkalar şeklinde yaptıklarımı da genelde fırın yemeklerinde veya sabah kahvaltılarında çıkarıp e, tereyağında birazcık kızartarak o şekilde de servis yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi böyle halka şeklinde olanları e, diğer türlü kullanıyorum. Yemeklik olanları da normal günlerde kullanıyorum. E, bu şekilde yapmamın sebebi küp küp olanları fırında çok fazla kullanmıyorum Fakat böyle yuvarlak şeklinde olanları fırın yemeklerimde çok güzel değerlendirebiliyorum. Kablarımı aldığım domateslerimi şimdi bu şekilde elim yardımıyla ikiye ayırıyor gibiyim. Bu şekilde ikiye ayırıyorum. Ve ardından bu şekilde donduruyorum. Ben her bir kabıma 3 kepçe olacak halde domateslerimi dolduruyorum. Bu bana iki yemeklik yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimle yayıyorum ve ortasına bastırarak iki yemeklik olması için ayarlıyorum. Ben öncelikle tabak altındayken yani bir borcamın içerisine koyuyorum. O şekilde donduruyorum. Ondan sonra ağızlarını bağlıyorum. Bence öyle daha pratik oluyor. Hem güzel bir şekilde donmasını sağlıyor. Herhangi bir şekilde şeklini de kaybetmiyor. Ve çıkardığımda da hafifçe kırarak çok rahat bir şekilde yemeklik domateslerimin almasını sağlıyor. Gayet güzel oluyor. Diğer yemeklerimde kullanacağım yuvarlak halindeki domateslerimi de bir kabın içerisine koyuyorum. Bu poşeti doğrudan ne zaman istesem birkaç tane bile alsam hemen çıkıyor. Hiçbir şekilde buzlanma yapmıyor ve birbirine yapışma da yapmıyor. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Ben bunu ikiye katlayacağım şimdi. Bu şekilde katlıyorum. Hem alandan tasarruf etmiş oluyorum. Hem de zaten birbirlerine yapışmadığı için bir de problem olmuyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarınız bizden sirgemin başka bir videoda görüşmek üzere.